lol <gülüyor> <gülüyor> Oha. ne? 2011 nasıl olabilir bu yerde yetişmiş He? Tulak yerde yetişmiş adam. Oğlum bu nasıl bir güç amana koyayım? Lol. Devam kare. ay zarar mı Yine yok oldu. Oha! Nas yani? O ne abi? E ee, nasıl oluyor? Gitmiş oğlum exitten çıkmış gitmiş ama ne yapıyım. Oyyyyyyyyyyyy. mi der? Güzelmiş. Bunun da mı izledim? Tamamdır. O neymiş ya bir <gülüyor> Neymiş ya bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Bir yirmi daha mı izlesek ya? Fibonacci. Ferit Yalı ve Milli Impossible Moments izlemez miyiz? Yalı ve Milli Aa, mi? İzledik daha doğrusu. Şimdi sert vurdular. Defans var Serkan'dan. Ay inanamam. Bu inanılmaz. Gerçekten Oha. Herkes ayakta. Şimdi o blok yapmamız lazım. Serhat bir top daha oh. çıkar defansta. Hadi blok lazım. Ortadan hücum Serap yine çık yenilmez bu <gülüyor> Bir de sayıyı biz alıyoruz. Oğlum yu Tüyler diken. Altmış <gülüyor> spiral <gülüyor> penaltı Acaba erken mi kullanılıyor diye düşünürken inanılmaz bir... Çok iyi. Bu maçta ben vardım abi. Evet gördük abi. Hayatımda gördüğüm en iyi mic drop. Çünkü artık, çünkü artık onlar bizi takip ediyor. Biz onları takip etmiyoruz. <gülüyor> wow. Peki. Lulepi Burcuva'ya sablık hediye ettiğin için çok teşekkürler. Çok sağol Lulepi. Ee, bakıyorum Rex. Özür dilerim. Lucas. Bu dünya bir hapishane. Geçmişim mi kılıç üstümüzü olur lan.